Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Volkan Çelik. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Daha önceki reptilian videolarımın birinde size kısaca bahsettiğim ve video görüntüleriyle birlikte sizlerle geniş ölçekte paylaşacağımı söylediğim videonun zamanı geldi. Hep birlikte Oslo'ya gidiyoruz. Reptilian Parkı karşınızda. Reptilyanlarla ilgili olarak sizlerle birçok bilgi paylaştım, video serileri hazırladım ve sizlere sundum. En az o videolar kadar soru işareti taşıyor ve oldukça ilginç bir parktan bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii anlatırken sizler de görüntüleri takip etmelisiniz, çünkü çok çok enteresan görüntülere şahit olacaksınız ve bunların hepsi birer gerçek. İnsanoğlunun bunları nasıl ve neden yaptığı, bir tapınak misali büyük ölçekli yapıları neden inşa ettiği konusuysa tam bir muamma. Belki de sipariş üzerine bilgilendirme amaçlı yapılıyorlar kim bilir. Vigeland Park, Oslo Gelin haritadan tam olarak nerede olduğuna bakalım. İşte gördüğünüz gibi. Bu parkın tasarımcısıysa Gustav Vigeland. İsterseniz hakkında biraz bilgi edinelim. Gustav, Norveç'in güney kıyısında yer alan küçük bir kasaba olan Mandal'da köylü ve kentli bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim için Olsa'daki yerel bir okula kaydolan Vigeland burada okuma yazmayı ve ahşap oyma sanatını öğrendi. Ne var ki babasının beklenmeyen ölümü üzerine mandala geri dönmüş ve Vigeland'da bir çiftlikte büyük babasıyla birlikte yaşamıştır. Gustav uzun süre boyunca kaldığı bu kenti soyadı olarak almıştır. Vigeland, yaşama gözlerini yumduğu 1943 yılına dek Nobel geçidindeki atölyesinde yaşamıştır. Sanatçının yakılan naaşının külleri buradaki çan kulübesinde saklanmaktadır. Bu yapının adı Oslo Kent Yönetimi ile yapılan anlaşma uyarınca Vigilant Müzesi olarak değiştirilmiş ve sanatçının içinde Vigilant Park heykellerinin de bulunduğu birçok yapıtının sergilendiği birer durumuna getirilmiştir. Yavaş yavaş incelemeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Parkın etrafında bulunan küçük sembollerin taşıdıkları ve anlatılmak istenen büyük anlamların eminim ki farkındasınızdır. İnsanları saran bir çeşit ele geçiren sürüngenlerin veya yılanların tasvirleri ciddi anlamda ürkütücü. Kadınlar, bebekler, yaşlılarda bu yaratıkların elinde resmen. Parkın çevresindeki duvarlarda bulunuyor ve bunlar da şekilleri itibariyle buranın tam bir reptilian parkı olduğunu resmen anlatıyor bizlere. İnsanlar günlük bir ortama geçiyormuş gibi ama az sonra görecekleriniz sizi ciddi anlamda etkileyebilir, resmen bir tapınak gibi. Görüntüleri izleyin inceleyin arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz, İnsanları resmen arkalarından sarmış, belli ki hükmediyor ve insanlardan faydalanıyor gibi tasvir edildiklerini görüyoruz. Peki neden? Anlatılmak istenen nedir? Bunlar bir dini ritüeli mi kapsıyor? Bir ülke böyle bir parkı nasıl barındırabilir anlamakta zorluk çekiyorum. Sürüngenimsi bir yaratık ve bir kadın, yaratık sarmış. Belki de musallata uğrayan insanlardan bahsediyor bu heykeller ama neden reptilian görüntüleri kullanılmış o halde? Bildiğiniz gibi sizlerle reptilyanlar uzaylı mı, cin mi şeklinde bir video paylaşmıştım ve başından beri söylediğim gibi bunların cinlerin farklı bir kavmi olan ruhani varlıklar olduğunu söylemiştim. Sanırım bu görüşümü güçlendiren öğeler taşıyor bu park. Bunlar tarafından musallata uğrayan insanlar gibi sanki. Siz ne dersiniz? Yorumlarınızda mutlaka belirtin lütfen. Peki diğer heykeller neden aşağıda ve bu heykeller neden oldukça yüksekte? Diğer taraftan diğer heykeller neden bu kadar açık? Parkın ortasında bir labirent misali desenler. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar Oslo'da bulunan halka açık bir park. Sizler de Google'da aratarak inceleyebilirsiniz. Reptilian Park Oslo şeklinde aratın birçok sayfa gelecektir. Buna benzer, dünya üzerinde birçok sürüngen tasviri yapı bulunuyor, Türkiye'de de var. Video yakında gelecek, merak etmeyin. Araştırmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Videolarımızı paylaşmanızı, abone olarak aramıza katılmanızı Kanala destek olmanızı sizlerden bekliyorum. Herkese teşekkürler.